Curiosity'den haberlere hoş geldiniz. Bu hafta, gezginci robotun etrafını renkli panoramik fotoğraflarla keşfettik. Bunun için hem Mastcam'i hem de NevCam'leri kullandık. Ayrıca gezgincinin bilgisayarındaki yazılımları güncelledik. Yeni yazılım sayesinde bazı uygulamalara yeni özellikler eklendi. Böylelikle gezginciyi hareket ettirme kapasitemiz arttı ve kolla daha fazla şey yaparak Dört gözle beklediğimiz işin bilim kısmına yoğunlaşabiliyoruz. Aygıtların kontrolünü de yaptık. Bunlara Kem Kem aygıtı, Kem'in aygıtı, Rad Bilim aygıtı, Rams aygıtı, APXS aygıtı, Sam aygıtı ve Mahle aygıtı da dahil gezgincinin üzerindeki diğer kameralarda dahil. Ayrıca bazı Mardi yüksek çözünürlükte görselleri de uydudan dünyaya bağladık. Yani Mars iniş görüntüleyicisinden gelen görseller. Bu hafta Kemkemi ilk defa hedefleri yakalamak için kullanacağız. Ayrıca kolu kullanacağız, hareket sistemini de kısa bir gezinti yaparak test edeceğiz. Haberler için hatta kalın.